2019, 2020, 2021 yılı tamamlanan ve devam eden projelerimiz Altyapı Yenileme Çalışmaları Eşme ilçemizde toplam 40 milyon 120 bin liraya mal edilen içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları sayesinde ilçemizin altyapı çalışmalarını tamamıyla bitirdik. Müzik su deposu yenileme çalışmaları İlçemizin en büyük sorunlarından olan içme suyunu yeniden yaptığımız su depoları sayesinde çözdük. Sıcak Asfalt Çalışmaları İlçemizin altyapı çalışmaları tamamlanmasında bozulan yolların sıcak asfalt kaplama çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar ilçe merkezimizdeki yolları 18 bin ton sıcak asfaltla kapladık. Proje tutarı 3.503.573,40 TL KDV dahil. Uşak Caddesi ve Kemer Caddesi'nde 7.500 ton sıcak asfalt kullanarak çalışmalar tamamlandı. Proje tutarı 2.240.000 TL, KDV hariç. Eşmemizin her cadde ve sokağında yol çalışmaları hız kesmeden hemşehrilerimizin memnuniyeti için devam ediyor. Eşmemizin her cadde ve sokağında yol çalışmalarını bitirmek için, Hız kesmeden hem şehirlerimizin memnuniyeti adına çalışmaya devam ediyoruz. Küçük sanayi sitesi çalışmaları. 3 Eylül Mahallesi'nde temeline attığımız küçük sanayi sitesinin çalışmaları son hızıyla devam ediyor. En kısa zamanda hizmete başlayacak olan sanayi istemiz ilçemize büyük bir değer katacaktır. Projemizin tutarı 5.335.335 TL KDV hariç. Yarı olimpik yüzme havuzu çalışmaları. Her şeyin en güzeline layık olan eşmemize Yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz şimdiden hayırlı olsun. Yeni mezbahane çalışmaları İlçemize yakışır bir tesis daha kazandıracağız. Proje tamamlandığında bölgemize hitap eden son derece modern bir tesis inşa etmiş olacağız. Proje tutarı 1 milyon 680 bin TL. KDV hariç. Kır Düğün Salonu çalışmaları. Halkımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için planladığımız Kır Düğün Salonu inşaat çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Araç filosu yenileme çalışmaları. EŞME halkına hizmetin en iyisini ulaştırmak için, 2019-2020 yılları arasında araç filomuzu yeni eklenen araçlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Katı Atık Çalışmaları Yıllardır çözülemeyen çöp sorununu çözdük. İlçemizdeki çöpleri ise haftanın 6 günü 40'ar ton olarak katı atık transfer istasyonumuzdan Uşak'taki ayrıştırma tesisine taşıyoruz. Müzik Kent Arşiv Müzesi, Meclis Salonu, Nikah Salonu Müzik Belediye meclis toplantılarının yapıldığı belediye binamızın üst katını halkımız için Nikah Salonu ve Kent Arşiv Müzesi olarak düzenledik. Park yenileme çalışmaları. İlçemizde bulunan Şehitlik Parkı'nın yenileme çalışmasını yapıp 15 Temmuz 2020'de açılışını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sundu. Refüj, Aydınlatma ve Elektrik Telleri Çalışmaları Müzik İlçemizin daha güzel bir görüntüye sahip olması için refüj ve aydınlatma direkleriyle ilçemizin çehresini değiştirirken, elektrik tellerini de yerin altına alma çalışmaları tamamlanmıştır. Koronavirüs Mücadele Çalışmaları Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçemizin tamamında toplu kullanım alanları, cadde, sokak, meydan, parklar, pazar yerleri, kamu kurumları, ibadethaneler, okullar ve insanların yoğun olduğu her yer titizlikle dezenfekte edilerek vatandaşlarımızın sağlığı için maske dağıtımları yapıldı. Gönülden gönüle güzelleşiyor eşme. Tek sevdamız, vatandaşımızın dertlerini çözmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların gönüllerine girmektir.